Üçüncü hırka ördüm. Birkaç güne kadar bitiririm inşallah. Çok da güzel oluyor değil mi? Gülfidan! Gülfidan! Bu kız da iyice tuhaflaştı son günlerde. Neden cevap vermiyorsun kızım? Gülfidan! Buyur ama bir şey mi istedin? Bağırıp durdu ona göre. Ne bağırması kızım? Sadece iki üç kere çağırdım bir fidan diye. Hepsi bu. Emrini söyle, atma lan. Çok susadım. Bir tas su isteyecektim. Beni bunun için mi çağırdın? E evet kızım. Hizmetçiden isteseydin? E Tabii hizmetçiden isteyebilirdim ama. Benim canım senin elinden su içmek istedi. İstediğinden değil, eziyet olsun diye yapıyorsun. Tövbe bana yani. tövbe. Bir yudum su istemek ne zamandan beri tamam. eziyet oldu kızım? Neyse. Bugün sana kızmayacağım çünkü neşem yerinde. Hadi sen git suyunu getir. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşri aşri memlekte kız vermesin. Kes kes kes kes vay vay. Tüm başım su içinde kaldı. Niye bağırıyorsun? İyice delirdin ha. Söyleme o türküyü. Konukta türkü söylemek ne zamandan beri asak bende? Suç mu türkü söylemek? Sevmiyorum da? o türküyü. Neymiş efendim? Aşı aşı memlekete kız vermesinlermiş. Halt etmişler. Vermeyip de ne yapacaklar? Benim gibi evde kalacaklar mı? Aşı aşı memlekete gelin gitsinler. Son gün evde iyice delirdim. Bunun en kısa zamanda bir... E Hocaya götürmek lazım, okutmak lazım. Babam yarın tüm talipliğe çağırmış, doğru mu anam? Evet kızım, belki de yarın senin için olur. Hiç ümidim yok, bu zamana kadar gelen herkese bir bahane buldum. Kimine serseri dedi, kimine içkici dedi, kimine göz dışarıda dedi, dedi de dedi. Alemin dürüstü, biz olmuşuz. Ağzından çıkanı kulağını duyuyor mu kızım senin? Neyimiz varmış bizim? Kimseyi beğenmiyorsunuz. Tamam kızım, tamam. Babana söyleyeyim yarınki talipçilerden birine kör topal demesin versin seni. Bıktım artık senin elinden de dilinden de. Bu ne böyle? Sayenizde ben bu memleketin en kalçeli turşusu oldum. Kaç günden beri ne örüyorsun sen elinde? Torun marka Her şey bitti sorunun nırkası kaldı. E tabii çeyizim neredeyse hazır? Bunu da ördükme tamam işte. Çeyizlerim çürümeye başladı. Halt etmişsin sen. Nereye gidiyorsun? Cehennemin dibine. Uf, Allah'ım sen bana yardım et. Allah kimseye böyle evlat vermesin. Yaş 39 buçuk, hala bir kısmet bulamadım. İnşallah yarın babası birine verir de biz de kurtuluruz. Ahşba ahşba memleket. Kes dedim sana kes. Tamam kızım, tamam. Allah Hayat. yardım etsinler. Selam mi? emmi Aleyküm selam evladım Beni tanıdın mı? Seni mi? Evet Yok tanımadım Ya iyi bak iyi hele yakından bak Açı ağzını Yok tanımadım evladım herhalde tüy değiştirmişsin Yahu Ali vardı ya Ali Ali mi Ali oğlum Ali Ali Ali Ali Bir hırsız Ali vardı öldü rahmetli Hüsmen Ali vardı öldü gitti Hırsız Ali vardı hapiste Hangi Ali oğlum bu? Kelbaşlı ulan kelbaşlı Haa kelbaşlı Evet kelbaşlı Ali bildim ben onu bildim Ha? ben o kelbaşlı al, kel Ali'nin oğlu İbiş İbiş mi? Evet İbiş, İbiş İbiş İbiş Lan Allah can almasın lan bilmem mi seni Sidikli İbiş He ya Sidikli İbiş <gülüyor> Lan sen var ya sen Sen küçükken şu kadardı. Şu, şu kadardan büyük yok değil. Yok. Şu kadardı. Hatta sen şu kadardın. Küçük tabii şey. canım tabii zaten annem de beni kedi köpek yemesin diye ağaca sardı. Evet. Şimdi <gülüyor> maşallah eşek kadar olmuşsun. Eşek mi? Heh, yani şey büyümüşsün, gelişmişsin, birisi kocaman adam olmuşsun. Sen var ya sen küçük ananın peşinden koşuyorsun. Ana! Ana! Kız ana diye bağırıp dururdun lan. Öyle mi? Ya <gülüyor> Anam. Sayı. anamı nasıl? Anam gitti. Ya. Gitti mi? Nereye gitti lan? İmamın peşinden gitti. Vay utanmazlar. Bu yaştan sonra yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Oo imamın peşinden gitti gibi sıra öftü şimdi. Oğlum şu aile var. Yapma şunu. Ne yaptı ya? Ya o kadın öldü öldü. Öbür tarafa gitti. Ha öyle desene bak bak bak. Eee baban da gitti mi öbür tarafa? Yok babam karşı tarafa gitti, umfaklıkasını oldu. Öyle mi ha? Iyi, oraya, oranın manzarası güzel. Doğa Parkı'na hakim, yeşillik görü de görüyor. Orayı çok güzel. İyi etmiş oraya. Tabii canım tabii manzara güzel de garibim tam kasının arkasına denk geldi. Ne göl görüyor ne yeşil. Yahu adam öldü sen manzaradan bahsediyorsun ya. Haa öldü mü? Vah vah vah vah ya. ya babam iyi etmiş öldü ya. Sanki biz burada yaşıyoruz da ne oluyor? İyi etmiş öldü ya. Sen ne zaman Doğruşa. gidiyorsun? Nereye? Öbür tarafa. Pek yakında. Mo çek. Oğlum oldu? Ağzını ayırış. Bak tövbede, tövbede daha ben yaşayacak günlerim var tövbede. Allah Allah. Tamam. Neyse. Şey ya. Neyse onları bırakalım. Onlar gitti gideceği yere. Geberim sana, sana gelelim bakalım. Gel ya, gel. Hayır. Şöyle bakalım. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun, ne gitsin, neyle meşgulsün? Ahah Bey amca hiç sorma, anam öldü öleleri, kaldım meydanda, ne iş var ne güç var. Öyle mi? Haa evladım, Hı. bana bak, anayın hatıra var, anayın hatıra var ama babanı hiç sevmez. Babamı karıştırma. <gülüyor> tamam, babamı karıştırma, karıştırırsan midesi bulanır, göç, <gülüyor> onda da mide yoklanma. Hı. Neyse bana bak, anayın hatıra var, madem ki anayın hatıra için var, sana bir yardımda bulunayım. Bulun, bulun, yardımda mı? Söyle bakalım sen ne iş yapıyorsun, ne ile meşgulsun? Ne işi ya bu? İş yok dedik ya. Yani meşgul olduğun bir işin, beslenin, sanatın filan yok mu evladım? Yok bey amca ne gezer? Ya demek ki biz ustanın önünde bugüne kadar biz çökmedik. Bir kere çöktüm, aman Allah'ım, aman Allah'ım, dizlerimde uyuştu, hop, kaçtım. Allah Allah, neyse, madem, madem sana bir iş bulalım, iş, iş, iş, iş. Evet. Sen bizim konakta kahyalık yapabilir misin? Kahyalık Oo evet. kahyalık bizim iş biliyor musun Bey amca? Benim babam kahyaymış, dedem kahyaymış, annemin babası kahyaymış, dedelerim kahyaymış. Kahyalık bizde aile mesleği ya. Hah işte aradığın iş ayağına geldi bir iş. Yalnız bir sorun olacak Bey amca. Kahya ne iş yapar? Hah kahya güzel bir sorun. Ee, kahya konaktaki aşçıyla Başıvanlar diğer işlerle meşgul olan bir adamdır tamam mı? Öyle mi? Güzel yani oldu. güzel. Konağın girdisiyle, çıktısıyla, hesabıyla, kitabıyla falan meşgul olur. Oo. Tamam. Ne bir bizim tamam. Öyleyse anlaştık mı? Anlaştık. Öyleyse Konağa doğru gidelim Hadi düşbeşime. Al ediş. Ne olsun Allah'ını seversen ya. Ne düşbeşme dedin? Ya düşbeşime derken yani Eterna takıldım el istedi. Etengi mi? Ya İbiş yapıyosun burada bu kadar insan var ne yapıyorsun sen ya? Etm takıl dedin Etm takıl derken yani arkam sıra gel, peşim sıra gel, adımlarımı takip et benim arkamdan gel demek istedim Anladım, tamam Heh, Hadi o zaman konağa gidelim, kaybolalım. Şimdi İbiş, şu karşı dağlar var ya He, o Ormanların, ağaçlar, öbür tarafları tamamen o bile bizim konağa ait, biliyor musun? Şu dağların öbür sıralarından itibaren de bize ait ondan sonra İbiş İbiş İbiş nereye gitti İbiş Allah kahretsin kayboldu Ya şurada mahalleden bir arkadaş Ben sana da. peşinden ayrılma demedim mi? Tamam ayrılmasın Kaybolacaksın mi? başıma iş açacaksın yahu Allah Allah cık, cık, cık. Takip Allah. et beni Tamam Ne biçim adamsın ya Şimdi ben, ben sana tarif ettiğim yerleri iyi bir Bak onun sesi geliyor Nereye gitti bu ya La, İbiş nereye gitti <Gülüyor> İdış, gördünüz sen ya, tam arkandaydım birden durdum peşimden kayıp olma demedim mi? Ha, tamam, bunu başımdan çıkardın ya Allah Allah. Ya konağı az kaldı yürü ya. Tamam. Tıp, tıp, tıp, tıp, tıp, tıp, tıp, tıp, tıp, tıp, Yürüme, yürüme tableti. Taşlık alanından geçiyor. Ha, yürüme taklidi yapıyor. Sen ya. taklitle mi yapıyorsun gibi iş? Ooo, taklit bizim işimiz canım. Vay, başka ne taklitler yapıyorsun sen? Ben merdivenden düşme taklidi yaparım. Yuvarlanma <gülüyor> taklidi. Gerçekten? Evet. Nasıl bir şeymiş o? Şöyle uzaktadır, göstereyim. Zarar gelmesin. Ana, ama, aman ama... dikkat et. Yok yok, şimdi size dikkat edin. Öndekiler özellikle kendini korumaya alsın. Şimdi, iyi izle bak. Hazır, yani. kötü. İbış merdivenden düşme tavsiye bu mu? Evet. Bu. Onu ben de yaparım. Bu çocuklar da yapar. Hadi yap bakalım. Bakın çocuklar. Paldır küldür. Ha ben de yaptım. Öyle değil bak. Bele iyi bak. Paldır küldür. Beni bükmüyorsun Oho Aha işte paldır küldür. O bir marifet mi ya? Eğlenmiyorsun bak. Eğlenmiyorsun. Paldır küldür. Neyse anla geç geç. Başka marifet var mı senin? Başka bir de damla. Şu sesi yapıyoruz. Şu sesi. Ona şu. Şıp şıp şıp O şimdi muharet modu gibi iş. Ben de yaparım? Hadi ya. Şıp şıp şıp şıp. Böyle taklit konuluyor ya. İna simon Bak iyi Şıp şıp şıp sen Allah'ını sevsen bırak da bize rezil zirke ediyorsun ya Taklit yapıyor bile gitmişsiniz Senin var mı yeteneğin? Benim de var kal bir Ne yapıyorsun sen? Sen gazoz sever misin? Oo bayıldır Gazoz mu alacaksın? Sen bir, bir gazoz açayım da fazla iş olur mu? Aç bakalım Tamam şimdi şuradan bir gazoz al Film icabı Gazoz Ha, ha. ha. Al Açacağız evin al Şimdi onu açacağım sana güzelce Güzelce dolma olacaksın tamam mı? Senin tamam. cinsin diye bakın Açıyoruz Başlatıyoruz aç. oh. Başlatıyoruz <gülüyor> Bir daha açalım İkinci açalım. Açıyoruz mu? Evet. Oooo. Şimdi dolduralım bardağı eline. Temiz bardağı o pis bardağı değil. Yavaş yavaş bardağı doldur. Tüpü tüpü. Tamam. Bir daha. Başlayacak tüp. Yavaş. Tüp yerim bardağa. <gülüyor> tamam. Bunun köpüğü güzel oldu ama. Bir tane daha var bitireceğim ondan sonra. Yapalım. Şimdi sen lavabonu tıkanmasın bilir misin? Nasıl? Lavabo tıkandığı zaman neyle açıyoruz? Neyle? Açacaklar. Nasıl? Lavabo açacağını al. Lavabonun yanına gel. gel. Pompa la açılacak ve su gelecek. Başla. <gülüyor> Açıldı. <gülüyor> Açıldı. <gülüyor> Açıldı gitti işte. <gülüyor> Kapının önündeydi. Tamam Neydi? hadi gidiyoruz <gülüyor> konağa hadi. <gülüyor> Az bir yolumuz kaldı. Sen yavaş gidiyorum beni kaydıyorsun. Dur Ebiş! Dere gidiyorsun dur! Allah'ını sevesen dur ya! Ne oldu ya? Ne oldu? Ne diyorsun? Bak orta dere akıyor, şirin içeri su akıyor. Paldır küldür nereye gidiyorsun sen? Dere mi? Tabii dere. Ne deresi ya? Bak orada su akıp gidiyor. Görmüyor musun? Su akarken hiç geçilir mi paldır küldür? Bu zaman paçaları sıvayalım. Sen ne yapıyorsun Ebiş? E, paçaları pa sıvamadan dereden geçilir mi? Bana bak! Orada köprü var köprü, köprü var. Köprü. Hiç dereden geçilir mi yürüyen? Köprü mü? Tabii. Ha şu köprü, tamam. Ha o köprü işte, başka köprü var mı? köprüden geçeceksin. Tamam geçer. Dur, ne yapıyorsunuz ya? Köprüden, <gülüyor> köprüden geçeceğim. Köprüden öyle paldır küldür geçilmez. Ya nasıl geçilir? Köprüden, kibar bir şekilde geçireceksin. Bu köprü, nazik bir köprü. Bir kişi buradan yarım yarım geçer. Bu köprüyü benim gözüm tutmadı, ben yüzerek geçireceğim. Yo, Yoo olmaz. Hem iş biliyor musun? Aslında her köprüden geçine geçilir ama köprüden geçmeyi lazım. Nasıl yani? Köprüden geçinceye kadar ayya dayı diyecek. He, o iş kolay o zaman. Hayır, evet. şey, dayı. <gülüyor> Niye dayı <gülüyor> diyorsun ya? Geçin ya saçmalama evi iş işte, tamam, iş ne oluyor? Tamam şimdi bak, ben köprüden dikkatli bir şekilde geçeceğim. Tamam. Sen de arkamdan gel tamam mı? Tamam. Evet, köprü çok nazik dikkat edeceğiz. Başlıyorum ben geçmeye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Maşallah, maşallah. Bu gırtmaya da köprü iyi dayandı. Saçmalayıp durma, saçmalayıp durma. Dikkatli geç köprü yıkılmasın. Geliyorum. Yavaş yavaş gel bakayım. Geliyor. Gel. Yavaş gel. Yavaş Oo. Oh. Yavaş gel. Ne be, Gel, gel Gel, Dur. gel. Dur, gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Ya gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, Dur. gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, İbiş, biliyor musun? Aslında ben buraya kadar seni güzelce bir sınamıştım, denemiştim. Heee, ben de garibim sabahtan beri kafayı yemiş diyorum ya. Ama aferin sana, sınav başarıyla geçti. İyi iyi, güzel. Evet, şimdi konağımıza yaklaştık, gel bakalım. Hadi bakalım. Evet, İbiş, bak, işte bura bizim konak. Vay, vay, vay, şu konağın güzelliğine, bak, bak, bak, bak. Kör olan şıcalar. nasıl da yerde yaşıyorlar, hele bak. Sidiş, bizim konak burası bizim konak burası. Burası, burası mı? He. bu konak. Bu konak daha güzel, buraya gidelim. Allah, bizim konak burası. E, bu konak kimin? O zengin toprak ağası Hulusi Efendi'nin konak. Hulusi bizim efendim. konak burası, mütevazi. Ee, tamam mı? Evet, olur, şimdi üst kata çıkartacağız, tamam mı? Tamam. Dikkat et, e. merdiveninden çıkarken iki bas, bir atla. İki bas, bir atla, tamam mı? Çıkmaya anladım da, o atlamalar mı Aa, Ah, ahi Merdivenler kacırır Hacir ucuzluk hacir diyor ki hazır kahiy oldu şümer bir birader tamam mı? Tamam. ben atlıyorum insanlar tamdan gel bir tamam. iki dikkatli gel merdivenler şey olmasın. Tamam kırılır. Hadi, iki, canım, hadi. Iki, dikkatli gel. amca geliyorum. Up. Ne yapmışsın yapmışsın? olur değil. mu ya. Hadi gel bakayım karanlık kısmı bir iki dikkatli gel ama Geliyorum. Ama merdivenler kırılmaz. Gözü güzel 2. Sakın dur. Hadi. Kim kavar aşağı. Ne bu seni biçak? Yok dur açıklar dön yaptırmısın bunu? Yerde geçsin diye çıktı çünkü. Evet, işte burası bizim işte konağımızın hayatı. Bak gibiş. Burası seramik bölümü, burası haramlık bölümü. Tamam mı? Haramlık ne taraf? Haramlık bu taraf. Hadi dur. Yapmasın, bak baskı Ben çalışmaya başladım. Ne ne bu seramikten şey şey malzemisti Bana bak, dinle saçmalama. Bana bak. Sen odan üst katı tamam mı? Daha bunun üstüden var. Evet daha üstüde var üstünde de çatı katı var. Çatı katı. Ayrıca bir de bu evin bodrumu var. Mu? Daha da altı var mı? Daha da altı var ama orada dedem yatıyor. Dedem mi yatıyor? Tabii. Ya bu sen vicdansız mısın? Bu havada gün görmez güneş görmez. O adamı niye koydunuz oraya? Aa hiç sormayın bir şey Rahmeti deden ölmeden önce mezarlığa getirdik. Ha. Yer beğenmedi. Biz ölümünü yakıp bodruma getirdik. Oraya gömdük. Orada ölmüş. <gülüyor> ben hayatta girmem oraya. Ama git diyençi senin bodruma inmen yasak. Eğer oraya inersen dedemi korkutursun. İnme. Yok yok hayır evet. inme. Tamam mı? Tamam. Evet şimdi hadi sen komşular, açılı bahçıvanlarla falan tanış. Tamam. Zira yarın bizim seninle çok pek çok önemli bir işimiz var. Önemli mi? Hem de az. Ne soruyor bir şey? Neymiş o? Ah ah gibiş, Benim no. bir işler gibi değişecekmiş. Ve bir kızı var musun? Oldu mu? Evet. Gene de kızı var. Ee? Uzun zamandan beri birçok talipler geldi gitti geldi gitti istediler fal kızın <gülüyor> kısmetini kapalıydı ne dedi Bir türlü dipti dürtülüsünün vasıfi oldu öyle mi öyle, öyle. Sen kız kaç yaşında? Sana ne benim kızımın yaşından? Kızma efendim benim deyim dostum var Aa, ha ha yani. tamam tamam şey benim kızım tuz tuz tuz tuz yemek tarifimi sorduk? peyamca kızın şey, yaşını sordu ya şey benim kızım tuz tuz 30 32 falan. 30 falan. He, ee, 30 falan dediğine göre daha da var. Şey, 30 30 39 buçuk. 39 buçuk. Aa, sen bunu sahayatta verme. Ya, neden? El kadar kızı erken yaşta kocaya verdi, başından attı derler. Sahin söylüyor ya. Allah. Ben var ya ben idiş kızıma 80 yaşına gelinceye kadar bakarım. Bak canım bak ha. nasıl olsa yolun yarısını gelmişsin. Tamam, neyse da onlar da. Hadi. Şimdi sen konaktakilerden tanış ben de diğer işlerim göre sabah erkenden buluşalım tamam mı? Tamam. Haydi gaz alacaklar. Kusura bakmayın. Baktım bile. Özür dilerim efendim. Korkuttum sizi. Öncün kabahatinden büyük. Ee, şey, ee, acaba siz ne iş yapıyorsunuz bu konakta? Önce sen cevap ver. Bu saatte bu konakta bir yabancının ne işi var? Efendim ben konağa kahye olarak girdim bugün. Kahya öyle mi? Üç yıl oldu. Ya ben bugün yeni işe girdim. Bey amca iş al bugün beni. Kahya olarak başladı. Ee, şey, siz acaba hizmetçi misiniz? Şuna bak şuna. O zaman kesin haçcasınız. Bayat amaz var. Ondan bahçıvan olur mu ne biliyor? Bahçıvan o zaman. Haçvan da mı değilsiniz? Peki kimsiniz o zaman siz? Ben bu konağın kızıyım. Kızı mı? Şimdi çekil önümden yolda gideyim. Buyurun efendim, bütün yollar sizin olsun. 30 30 30 30 30 30 Ebeş, ne yaptın rahat yatabildin mi gece odamda? Rahat yattım çok rahat. Ya bu yukarıdaki yatakta daha önce hiç yatan yok muydun? Orası iki sene önce ölen rahmetli kahyan yatağıydı. Rahmetli kahyanı mı? He. Her gün kesin bitten ölmüştü. Daha iyi ebeş daha iyi. Ölüyor. Bak de da, parmağın daha altında tut. Çak, pire atlar bir yiğit de bulundur. lazım? Aman ne yiğit, ne yiğit, ne Neyse gelenlerine bırak da şimdi önemli şimdiden bahsetmiştim ya. Evet. Ha, oraya görelim. Bana bak. <Gülüyor> Ben ne yaptım biliyor musun? Bunun için bütün kızın taliplerini bir anda peş peşe çağırdım. Evet. Dedim ki hepsi gelsinler, hepsi göreyim. Ondan sonra işlerinden en iyisi hangisi ise evet. seçip ona vereyim kızımı. Evet. Ne yapalım biliyor musun? Sen kapıda gelen bütün talipleri karşıla, tamam. bana gönder. Tamam. Ben iki bir iki kelam edeyim. Sonra sen onlara selam bir kahve deyelim, ikram edersin. İşlerinden en iyisini seçerim. Anlaştık tamam. mı? E amca bir şey söyleyeyim, ha, söyle. sen bu kız verme işinden anlamıyor Evet Kız bu yaşa gelmiş evde kalmış Neyse mevzuya ya? Bak ben kapıda taşlayayım, sen tanış, Selamla, gönder Ben orada kahve verirken şöyle kafalarına vururum Sağlamını sakatını seçer, o yandan bu yandan koklarım, iyisini seçer, kız ona verir. Hop dedik, hop dedik, pazardan kavur, karpuz mu adı olsun mübarek? Bırak! Seçmeşini ben yaparım. Tamam da ben de adamın keleğini iyi bilirim ha. Tamam eskiye bezeri de bırak. Hadi kapıya git. Şimdi gelmek üzere var oğlum. Hadi gidiyor. Karşılın yarın oldun. Gönder gelsin taliplerdendir. Al aşağıya gel, gel. Gel gel, gel. Gel oran tepik, gel. Babasından istedum, kızım kusurduk anam benim. Babasından istedum, kızım kusurduk anam yok tepik. yok Ha ne diyor konak dur Uy! Sen de kimsin yahu? Ben benim, ya sen kimsin? E bende beni. Sen, sen oğul, bende beni. Tamam, tamam. Yavrum, yavru senin adın ne? Sen ne mana besin? Allah Allah yav. Bunu nereden çıktı? Yav ne anası? Ne anası? Epai yarım diye dön. Çaktık ya. Vallahi çaktık ya. Nereye çaktın? Bir anacıdın. <gülüyor> yavrum diyorum ki bak senin diyorum. Adın diyorum. Ne diyorum? Senin adın ne? Benim. Evet, senin. Benim. Allah Allah yavrum Evet senin adın ne? Benim adım Temel. Çok şükür öğrendin. Kemal efendi söyle bakalım, babayın adı ne? Ebenim ee, mi? Evet, senin. Ebenim mi? <gülüyor> ya, evet, senin. Ebenim, babamın adı Ali. Ali mi? Oh, çok şükür. Söyle bakalım, Onu da öğrendik. Anayın adı ne? Ebenim mi? Yok, benim. Anam baba, ben sen ananın adını ne deneyim ya? Allah Allah ya kardeşim ben senin ananın adını soruyorum. Senin annenin adını soruyorum. Ama sen kendi ananın adını sordun. Ya, ya, ya kardeşim vazgeçtim vazgeçtim. Ben senin ananın adını soruyorum. Vazgeçme vazgeçme. Erkek adam sözünden dönmez. Ananın adı ne? Melek Melek. Anamın adı Melek. Örümcek şeytan. Şırtan mı? Ya. Washington'ın ismi o mu? Bana varma hep şey derdin. Vah Allah Allah Allah. Kardeşim demek Demek öyle. Neyse. Onu boş de, evladım sen hangi işle meşgulsün? Yemeye miyimsin? Sadece yemeklerle uğraşıyorum. Söbe ya Rabbi. Yani ben istiyorum ki karnını diyorum karnını neyle doyuruyorsun? Yemekler, yasak. Söbe ya Rabbi. Yani senin bu uğraştıkl işin evet. küçük sanatın yok mu? Hay, herhalde sadece olmasın. Sana nasıl seyrelmeli? Her işkuler. Ya na Allahçısın aşkula. Ee eee. Senler böyle bu tema bağma. Otuz medeneden sınavın erkek ve dişim olduğunu bilir. Evet. Yolda yürüyen karıncağın ayağın kaç kaçmanın çiğdeni bilir. Yedi tane arasında yüzü faziyelik adamın ensesini görürüm ha. Amma da attın be! Amma da attın ya! Oy ee, sen demek benim attıcı oldun. Sinağ'ımı vururum ha. <gülüyor> tamam tamam Temel Efendi. Söyle bakalım. Sen buraya niye geldin biliyor musun? Hey ya dünden burada bir kız var. Onun çeşme başını görmüş. Hele bir gözü var, hele bir gözü var, oy. Ho, ho, bir gözü değil, iki gözü var, iki gözü. İki mi? He. İki gözü var, iki gözü var, oy ben ona kuban olayım, onun da anası mı doğur? Yok, o zaman anasının işi var onun babası da oldu. <gülüyor> <gülüyor> Hemen, sonra ne bakalım var mı kızda? He. Ya hele bir ağzı var, hele bir ağzı var. Hah, bunu oy. doğru bildin, bir ağzı var. Hele bir borunu var, hele bir borunu var, göreceğiz. Aferin, bornu var. Bornu o da, da doğru bildin. Bir borunu var. Hadi sen içeri git de hikâye sana bir kahve içersin ya e... daha sonra görüşelim Hadi canım hadi ha. Ne ya, nasıl da da böyle? Eee kızı diyor ki olalım Hemen, Hemen yok. olur mu öyle? Eee daha e... sonra görüşürüz senle Allah ne kadar saf insanlar var ya Eee kıza görsene mi? Yap ya. <gülüyor> ya ne bir şey insanlar bunlar ya <gülüyor> Ya bir kıza baksana <gülüyor> ya <gülüyor> Ya lan herkene gel lan buraya <gülüyor> gelsen Güzel kek adam öz kalbinle basarız da bize cekete bu kona kim ulan? yarın vallahi yarın lan hepinizi Leyvah bu kesik 3 günden beri aç. Şey hoş hoş geldin evladım. Hoş geldin. Hoş bulduk baba. Leyvah bulduk galiba. Ne dedim şey şey dedim evladım. Sen de e, talip misin? Ne talibi ya? Adımı söylemedim daha. Allah Allah. Yav kızma evladım kızma. Ya Metin oğlum ya Metin Metin. Bak şimdi de Metin dedi. Ne Metin? Senin gel benim adım. Ya Allah Allah. Ya yavrum evladım baksana. Sen doğru yere doğru adrese geldiğinden emin misin? ha? emin misin? Ya bu adam kimisi mi duruyor? Yao bilmiyorsan sorsana. Benim adım Rıza. Yahut yiğit namıyla Ar anılır. Artsız dınızsa anadın baba. Şey anladım. Hırsız Rıza Bey oğlum. Şey Arsız Rıza Bey oğlum, anladım. Ee, peki, acaba hangi işlerde şükürüz? Neden? Bir işim mi olması lazım? Tabii canım, zira işi olmayana kız vermezler. Haa, şey... Ha, şey, ben şeyi satarım. Şairim, şairim ben. Şair. Evi de, şairlik kaç kuruş para getirir ya, şaire kim kız verir ya? Evelallah, gözümü de gönlümü de top. Öyle de, tamam. Peki, madem şairsin, bir şey de o da dinleyelim. Peki, peki. Dedim inci nedir? Dedi dişimdir. Dedim kalem nedir? Dedi kaşımdır. Dedim on nedir? Dedi yaşımdır. Dedim daha var mı? Dedi ki yok, yok. Dedi ki yok, yok. Ee, yok. Şuna bakmayın evladım, bu şiir sana mı var? Elbette, bir şüphen var. Şey, ne diyeyim sanki bu nereden... Yüzden... E, Erzurumlu Emrah'a ait olduğunu sanıyordun da e, kim ulan Erzurumlu O Erzurumluysa bende kan taralayım lan şey, Adamı bak. yerim o Yapmasını o Şey kısına şey, şey, bakma Git ona söyle her gördüğü şiire verin demezsin Beni sinirlendirmesin Tamam kısına bakma evladım Yarın ben Keşke başında Erzurumlu Emrah'ı görür Yap Emrah Efendi yapma etme bak Herkesin şiirine sahip çıkma Kamparınlar burada ayak kapıyor derim Tamam evladım canlısı. Beni şiirlendir. Ben adamı keserim. Kes abi. Kafasını koparır. Kopar o fark yok günde. İşlerini söker. Otuz ikisini birden söker. Bağırsaklarını çıkarır. Dalandan girer, icrağından söker. Kesin sen kapalı kasapsın. Lan ne kasap lan? Şayıninde bir şey içecek birine bakma. Şaka yaptım, şaka. Şaka. Vallahi böyle gider da yapacağım abi. <gülüyor> ben şiirlendirdim. Okey. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> sen şiir yazar mısın? Vallahi bir zamanlar yazardım. Oku dinle. E ee, Yalnız işte şu anda yazmıyorum. Ben küçükken, bebekken yazardım. Lan insan küçükken, bebekken şiir mi yazar? Yazar! <gülüyor> <gülüyor> şey yazmaz tabi ya. Büyüdükten sonra yazar. Ee, tabi büyüdükten sonra yazar. Şşşt lafı eveleyip gelelim mi? Okuyayım şiir gömü. Tamam. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider, hanımlara deste deste gül gider. Nasıl değerliyim mi? Aferin. Aferin. Neyse. Neyse. Şimdi sen içeri git. İstirahat buyur. Kahve ikram etsin. Ya yavaş. Ya daha ebedi sohbetten mi olacaktı? Ebedi değil, ebedi, ebediyatla, ebediyat sohbetinden efendim. Evet. Biz seni daha geniş bir şekilde edebiyattan, şairlerden, şiirlerden bahsedelim olur mu? Sen bir istirahat yapıyorsun. Tamam, ondan öyle, sonra görüşürüz. An kahve. Öyle görürsün. desene ya. Tamam. Tamam. tamam ben beni tamam, ben istirlandırma. Ben adam bir kese. Tamam, Allah. Tamam seni vabat. Hey Bireyde mi keserliyim? Bireyde mi keserliyim? Bireyde mi keserliyim? Bireyde mi keserliyim? kim oluyosun lan kaç parla <gülüyor> Şunlar oğlum bize posta koyuyor. Kan tadına gelin. La <gülüyor> <gülüyor> enes! Hadi! Hadi lan! İstirahat buyuruyorum, istirahat buyuruyorum. güçlüden yana tamam evladım e senin adın ne bak aa mama mama mama ayda jey senin adın cemal cemal la la la la la helalettin senin adın cemalettin senin adın cemalettin cemalettin baksana anan baban sana bu düşüncelerken çok düşündüler mi? <gülüyor> değil e, cemalettin efendim şey bana bak ben bu sürü beğenmedim çok uzun oldu kısaca senin adın Cem tamam mı ben sana Cem diyorum Cem. söyle bakalım gel gel gel ha şükür şimdi ben sana sorayım canım anan baban var anan var baban yok baban var anan yok İkisi de yok, çok güzel anlatırlar, çok güzel anlatırlar. Peki Cem Efendi söyle bakalım, sen sen ne iş yapıyorsun? Ama dur söyleme, ben sana meslekleri sayayım, sen bana işaret et, tamam mı? Sen at atarabacısın, faytoncusun, marangozsun, dülgersin, kasapsın, manavsın. O, neyse ya, kardeşim sen nesin ya, neyse ya, ne iş yapıyorsun sen ya, Hiçbir değil. ben, da ben, ben, oluyor, da değil. Ama burada var ki neyse peki sen neyse muza payya. Ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, ben, sana işi düşen vatanla şovayı Bir hafta mı, kaftan? Kim tırmanacak senin? Baba, bab, ya? bab, babalım. Gel, yan gelirim var. Ya ben. yan gelirim mi var? Ah, yan gelirim var. Hey. Cem efendi söyle bakalım. Senin ne tür yan gelirlerim var? Anlat da dinleyelim. Üç katlı ev, er. <gülüyor> üç katlı ev er. ne güzel. Devam, devam. Başka. Bo bo Dur dur dur terbiyem. Orayı bak Başka tür yanlarım var. Başka yanlarım var mı? yeter bu da yeter. fakat size cem doktorlar senin durumda bu vaziyette evlenmeni rapor verirler mi? ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne kim demiş? Hiç de belli olmuyor, vallahi belli olmuyor yani hiç belli olmuyor. Seni sen söyle lan. Ana, ana, ana, ana. Kimsi belli olmuyor. Ana, azını kalmaz. Eyvallah Cem. Cem, seni hangi kız beğenmez. Maşallah her tarafı fıkır fıkır, şıkır şıkır çıkır, tıkır tıkır oynuyor, kim beğenmez seni ya? Sen an, aman, aman, aman. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Cem efendi, hadi sen istirahat uyarı, bir istirahat koyun. Fıkatleyin, bir de aklına görüşelim. Tıklayın. Tıklayın, tıklayın, tıklayın. Kahve iç hadi kahve iç hadi patır kahve iç hadi Beyir Beyir Beyir can hadi be, be, be, be, be. yok yok yok yok beğenir. yok yok yok Beyir Beyir yok, yok, yok. Hiç ya Beyir sağlamına Beyir ya Beyir Beyir Beyir Beyir ya bey amca <gülüyor> bey be. amca hele gel bir gel gel Beyir ne oldu Beyir Beyir Beyir kahvesini Beyir Beyir benim Beyir Beyir Beyir Beyir Beyir kimse yok mu? kimse yok mu? ooo oh, boş Sen de nereden çıktın, nereden geri ne zaman geldin? Valla aralık bulmuşum, kapıdan girmişim. Allah Allah. Selamünaleyküm. Aleykümselam evladım, aleykümselam. Merhaba. Merhaba, merhaba. Gözün inşallah. Gözüm iyi de kulağın biraz az duyuyor ama. ne gözün, ne kulağı? Beyamca. İşittim ki burada güzel bir hatun varmış. Hardacı. Harda, Harda ne Hardası? Harda, harda. Ha, harda, burada, burada. Eee? <gülüyor> o zaman ben onu görmek isterim. Hop hop hop hop. bir dakika. Ben onu görmek istemem olmaz. Hele dur bakalım. Hırlı mısın? Hırsız mısın? Arlı mısın? Arsız mısın? İn misin? Cin misin? Nesin? Neyin ırsızın? Bir anlayalım hele hem sen kimsin? memleketin yarısı senin. Vallahi ne hırlıyam ne hırsızım, Ne arlıyam ne arsız hem. Babadan doğma, adamdan olma insan evladı Ben ne iş da. Azerbaycan'a mı? Ta Azerbaycan'a, Görbaşı'na <gülüyor> ne iş? Görbaşı'dan benim ikinci memleketim. Ya ikinci memleketim. Peki senin başın memleketin vardır? Var tabi. Kudüs var, Bağdat var, Şam var, Kerkük var. Ha Şam var, Şamdatlı var, Halab var, hepsi var. Ee peki... anam baban var mı? Harda... harda. Ne Harda Harda? Getti, gitti Getti. gitti gitti nere gitti? Ahirete yetmi, cüz. İşte Ana yok, baba yok, kardeş mardayş, eş bir şey yok. Bak, bak, bak, bak. Üzülme. temiz, ter temiz, ter bak, senin senin evin nerede? Vallahi benim evim aha nasıl? Aha benim evim. Nerede? Akşam orda, sabah. Öyle şey olur mu canım? Öyle şey olur mu? Ne, akşam mı bir sabah olur mu? Çul yok, çaput yok. Çul yok, çaput yok. Ana yok. Baba, kardeş mardaş, hiçbir şey yok. Tertemiz. Tertemiz. Bana Ter -temiz. bak, bana bak. Madem senin annen baban yok, sen evlenme, ömür boyu hiçbir şeyin olmasın, tamam mı? Olur mu canım? İhtiyarlık var. Ha, sen ihtiyarlık için evlenmen istiyorsun. Ya, hastalık var. Sen de hastalık ne için evlenmen istiyorsun, öyle mi? Tabi, tabii. Anladın. Evladım, sen ne iş yapıyorsun öyleyse? Ne iş vardır bu ahir dünyada? Vallahi bu ahir dünyada her <gülüyor> iş vardır. Yeter ki seni iş yap. O zaman ben her şey yaparım. Memur olurum, esnaf olurum, arpa olurum, buğday olurum, geri gelir eşek olurum, at olurum. Maşallah. İşkim yok, kumarım yok. Erken yatırayım, erken kalkarım. Tamam öyle, tamam. Hı -hı. Madem öyle şimdi ne yapar biliyor musun? Hadi sen git. Kahve sana bir kahve içsin. Seninle daha sonra bir görüşelim bir düşünelim mesela. Olur mu? soru yok, çakıt yok, kahve var. Ha, kahve var. Kahve var. Kahve var, var. Ekmek var. Ekmek de var. P-P'nin var. O yeter yeter. Lokantan burası utanmasa benimle yatacak yer isteyecekler. Defol şuradan ya. Allah Allah. Allah. Çorba var sıcak? Ya Allah. Allah kızdırma beni ya. Hiç sağlamadan ona çatmıyoruz ya. Ben ne yapacağım ya? Ne olacak benim halim ya? <gülüyor> ne ya? Bayan geldi. Bayanlı. Evet. Yok davetliler arasında kadın yoktu ama. Allah Allah. Allah bilmiyorum burada. Gönder bakayım. Allah Allah. Bayıldı kadın davet etmedi. Buyur bacım. Hoş geldin seferler getirdin. Hoş bulduk am. Buyur. Ah Allah razı olsun. Evde bir kardeşim var. Ben de yedim dediğim var. Allah razı olsun. Ha. Yani Hadi. sen de talipli misin demek? Talipli. Yani sen de kardeşin içindi mi diğer gün istiyorum? istiyordu? aynen öyle. Ha tamam. Kardeşin gelmedi sen gelmedin. Peki söyle bakalım bacı. Senin kardeşin ne iş yapar? Hiç yaptığı yok abi. Yatalak durumda. Her tarafı tercih. <gülüyor> Yemeğini bile ben yemeği yediriyorum. Yatalak mı? <gülüyor> şey bacı senin var ya kardeşin durumu ben çok üzüldüm gerçekten var ya. Gerçekten çok üzüldüm. Ne yapalım biliyor musun? Sen git selamlık etin otur kahve içip ben bir düşüneyim. Ya, ne düşünürsün? Ne böyle desem ben de gideyim ya Hemen öyle olur mu canım ya? Usul var adam var canım bacarı Yapma beni zorlama ya Hadi gel içeriyle biraz istirahat et Allah Allah Ya bu insanlar ne kadar sahtesiz olmuşlar Allah Allah Allah Allah İbiş tamam mı herkes İbiş İbiş Gel buraya İbiş Öldüm İbiş Öldüm İbiş İbiş öldüm gel buraya Yandım Yandım tutuştum İbiş Yandım tutuştum İbiş. Hiç bunların için aklı başına geldim. Nereye yanıyor? Nereye yanıyor? Yandırmış. Dur. Nereye yanıyor? Dur. İbiş, yanıyor. Dur. i̇biş tatlı ya. Allah Allah. İçim yanıyor. yanıyor. İçim, İçim yanıyor. yanıyor. Kalbim yanıyor. Ben. Aç ağzım. Aç ben. ağzım. Ben. Aç ben. ağzım. Ya İbiş. Öldürdüm beni. Bir akşam da Gülüsev'nde gözünü sevdiğimi ya. İbiş doğalacak bu haller İbiş. Evimiz. Benim ev altı hastanesine döndü oğlum. Deliler hastanesine döndü. Hiç sağlam adam yok bunların içinde. Ben bunların nasıl kurtulacağım? İbiş yandım ben. O beyamca derdettiğin şeye bak ya ben kurtarırım seni bunlardan. Sahibi Evet. Sen bunlardan beni kurtaracaksın. Saibi? O eşref bey. İnan zor ama nasıl kurtaracaksın? İyi baksana hepsi birbirinden deli biliyor musun? Değil. Benim dedem. He. Halasının bir komşusu var. Evet. Ben de dede çok. Halasının kocası, dede. Bir kız kardeşi varmış onunla. O öyle bir fesat, öyle bir fesat, öyle bir fesat kadınmış ki Tam 5 tane yuva yapmış. Vay vay vay vay vay. Abi ya. Dört tane nişan mı oldu mu? Oo. Altı kişi de altı istemeye gider. Allah Allah. Tabii canım. Ne be? Allah, o iş bende. Yalnız bir şartım olacak. Şartını söyle. Beni şunlardan delillerden orta yeterkese bir şey kaçırır. Yok, şimdi söylemem şartımı. Tam o zaman söyler o zaman. Sonra söyleyeceğim. Tamam. Ama şartım muhakkak yerine getir. Tamam, getir ki beni orta. Söz mü? Söz söz dedi. Yeterkese sırtından suyu gibi. Yemin, yemin et. Yemin etlim ya bir şey. Yemin ettim tabi. Tamam. Gelim otele İbiş, e vallahi dedim İbiş. E Gözünü seveyim İbiş. E ben nerede? Ben ne olacak bunlardan? Ben İbiş. E hadi her şeyini yapıyorum İbiş. E ya, bekle beni. Ben beni şakla bana çevirdi e bir şey ya? Ben nasıl kurtulurum bunlardan ya? Ben nasıl? yaparım, Nasıl yaparım? <gülüyor> ne, yaparım ne yaparım ben? Ne yaparım. Nasıl olacakmış? Bilemedim ki. Nasıl kurtulurum? İbiş. E İbiş e sen ne yapıyor? Yahu. İbiş, evimde yeterince deli var, bir seyretlemeyeyim. Anlamadın mı ya? Senin kızım olacağım kızım. Ha, Valla yavaş yavaş, anlımı yavaşlıyor herhalde İbiş ben... Vay, vay, vay, vay, vay, vay, vay. Ulan İbiş, bu muydu senin planın? Tabii. Fesatolun akrabalarında bunları mı öğrendin? Ooo! <gülüyor> <gülüyor> vay, vay, vay, İbiş. İbiş. Şöyle <gülüyor> mi İbiş? Şöyle Lan, maşallah İbiş yakışlara Anana Vallahi, benzedin aynı. Güzel oldu mu? <gülüyor> güzel oldun dedim ibiş. Vallahi maşallah. Tü tü tü tü. Ulan nazar değmesin ibiş. Aman ibiş. Aman ibiş. Beni şunlardan kurtarı bir iş. İnşallah bizim numara tutar. Tutar tutar. Bizim numara tutmasa yandı gibi iş. Ya tam evet. kurtulacağız ya tam batacağız ibiş. Yok yok. Güven bana. Güveniyorsan ibiş. Hadi ibiş. Nasıl şimdi ibiş? Bana bir yol göster. Ben elama şey. yağmış açtıymış, ne yapıyorsun? Bak bey amca, He. sen önce şu kadın var ya kadın. kadını çağır. Kadın yerse hepsi yer. Ya kadını ben çağırmadım, kadın nereden gelmiş bilemedim ki Neyse çağıralım. Geldi orada Bana Bacı, gel. gel bakalım bacı gel, gel derim. Gel, gel bakalım bacı, gel. Sen az önce kardeşin durumu anlattın ya, ben buna çok, pek çok üzülüyorum. Anladın mı? Ee, onun için hadi sen de kardeşin adına bak şimdi. Ne kızı ne bakması? Ya bu işte bu kıza bak işte. Tövbe tövbe. Ya sen talipli değil misin kadın? Ne taliplisi de? Yoldan geçiyordum, Baktım koskoca konak. İçeri gireyim. Belki Allah rızası için elime üç beş kuruş sıkıştırırlar dedim. Geldim. Gelmez. kolmaz olaydım. Bana para vermek yerine evde kalmış kızınızı bana yamamaya çalışıyorsun. Vakteli vakteli ileri gitme. Şuna bak. kızla kız olsa bari. Ya. Şapcayla. Sen kardeşim. Sen <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Dürüdürüm oğlan! Kada'nın! Hadi oradan şu nedir? Sen kardeşin için kız istemeye gelmedin mi buraya? Gelmedim! Ayvah, var, tarifler kadın karışmış, direnci karışmış. Bakın, <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi, hadi şuradan git işine bak. Bak çok ileri gidiyorsun. Hadi hadi. Ya o Biz... kadar, bekletin bari üç beş kuruş ver ya. O, ne kadar arsız bir direnci bu ya, kadın git şuradan bak bizim derdimiz bizi yetiyor. Defol şuradan ya. Ya biraz, bak. biraz, biraz. Allah Allah! Defol şuradan dedik. Konağın uçaklarımızda sizin olsun be. Hadi Polisler! <gülüyor> İbiş! Bu dilenci nasıl karıştırdın tabipler arasına? Ne bileyim ya istemeye geldin <gülüyor> dedi çünkü. İyi başladık İbiş. Şimdi sıra kimde kimi çağıralım? Karadeniz değil, çağır. değil mi? Ha. Oy temel kardeşim! Temel kardeşim gel hele, gel ha, gel, gel, gel. Gel. Gel. gel. Gel hele gel. <gülüyor> Al, il, ak, seri, Bulamadım bir gari. <gülüyor> <Ben yine sarılar. gülüyor> bese beklayayım. Bekledim 7 sene. Daha bekleyeyim mi? Bekle, gel gel. Hayır. Gel de. Evet. İşte hemen efendi. Kız bu. Hadi git bak. Oy, çek yine yok. Çekilme canım. Çek git bak. Hadi aşağı bak. Yiyemes ha? Ya. Hemen yemes, yemes. Ben onu kendi ettim. Yemez. Yemez yemes ha? Yemes, yemes. Hop git aç. Ya yes. Yok bana bak kardeşim. Açacak mısın, açmayacak mısın? Tamam, tamam. Ya yes. Yok git bak, Dur bak. Çebeste. Şöyle güzel bir lafım var. La güzel bir lafım var. bu ne? Bak tamam, işte kız bu. Bebek fendi kız bu. Eee iki gözü var kız. Evet, iki gözü olan kız hadi git. Ya bak kızım. Gözü var da yok kepel. Ses var, ağzı da soğuk İkincisi diye burnu var ha köfte gibi. <gülüyor> bir sahaya çıkmış ama hoş da yok <gülüyor> Eee kız da kasattık herkese ya. Eee bırak canım sen abuzu, ola kızım beğendeneceğiz ya. Bayan etsem beğenme adamı canını sıkma ya. E... Kardeşim alıyor musun, alıyor musun kızı? Adamı canını sıkma. Başka kız yok e? mu? Bana bak, <gülüyor> sen burayı fazla gelin ön benzettin he? Eee kız bana kız bak, bu üzerini görürken bir de şey şöyle verdim. Ne diyeceğim ben dedim ya. ya? Baba gel, ha şöyle Müsaade gel. Müsaade de biraz. Düşüne. düşün. Düşün, düşün, sen düşün. Biz burada seni dört köze bekleyeceğiz. Efendim, bakarsın. Biz seni dört köze bekleyeceğiz tamam mı? Sen düşün dur ama kızın var yapı kızın az kut geliyor peşimde tamam tamam tamam tamam tamam tamam ya yapma şimdi tamam Allah Allah bir iş bir iş tahmin ettiğimizden kolay gidiyor vallahi iyisi yürü eşimiz çıkalım abi. Ee, Azeri çağıraz. Benim Azeri kardeşim topam gelir misin? Yanmış abi. Gel ya kardeşim gel. Gel gel gel. Maşallah maşallah. Bak bu. Semiz gibi bu yav maşallah. <gülüyor> maşallah. Maşallah maşallah kilosu tam yerinde. Bakabilir Bakabilirsin. Hadi hadi. Hadi. hadi. <gülüyor> Eğendin mi? <gülüyor> ya bu Maşallah kilolu dedim de bu Zayıf oldu bu <gülüyor> bu, bu sana bakıyor sana Kime bakıyor? Bu sana bakıyor sana bakıyor e Bu bana bakıyor ama Sana bakıyor Yok yok bir şey olmaz o sayılmaz Gözü dışarıda olmaz bunu sana bakıyorum <gülüyor> Ya bu içeri bakıyım değil ama Yok yok yok İçeri yok, bakayım. Öyle oduna bakma bunu. Huyu güzel huyu huyu güzel Ya bey amca huyu güzel de Çiğin bozuk Allah Allah <gülüyor> Yahu kardeşim bir senede dola kızım beğendireceğiz ya beğeniyorsun işte burada al Vallahi bunu zorla birine beğendiresen, Yahu kardeşimiz almaz Yahu sana ne yahu sen alıyor musun, musun beğeniyorsun beğen Beğeniyorsunuz ola beğendirecek halimiz yok Emine mekan mı kalacak? Ya sen de nasıl bir Dağın başında. Arda, yerde durun? Har dağ? Har dağ? Har dağ? Burda, dar dağ. Git nasıl bir nere kardeşim? Burda yok. E, amcam ben seni çok sevmişim. Hop ah, dedi hop ah, dedi hop hop hop hop hop. kız burada ben değil. Tamam mı? <gülüyor> Bu kız kime çekmiş? Yahu kardeşim sana da kime çekmişse çekmiş ya. Sana ne özel hayatı yahu? Allah Allah. Arasana mı çekmişim? Bana bak sen çok ileri gidiyorsun her şeye karışıyorsun. Sus. Altından çapan oran çıkacak. Allah Allah İleri gitme bırak adam Senden değil mi yoksa mı? Ya sonra kimden söküm bırak gel git e Bu sana hiç benzemiyor Ben sana zorla kızdım kime benzese benzer kardeşim ben sana zorla kızdım benzer hadi ya. git şuradan amca, Allah be Allah ben amca ben ben, ben ne yapacağım ben bekar mı kalacağım Ne halde desin hep bana dedi bana Bana da birini bulasın Oğlum git burası senin bildiğin yerler benzer be Allah'ını git şuradan amca konuşsaydın ben bekar kalmak istemiyorum Evladım bak sen her var. İhtiyarlık var Oğlum bak gözünü serdiğin terk et burayı baksan sen benim kızımı beğenmiyorsun zorla beğendirme Dur bura değil git Allah'ım sana seni Allah Allah git güle güle Oh İbiş bundan nasıl sıyırdık valla Şimdi sıra geldi kimi çağırak? Kimi, kimi çağır? Kekeme'yi çağır Kekeme'yi kekeme. evet. Cem Cem Cem dur <gülüyor> Eeee Kim çağıran? Cem Cem efendi Gel bakalım Cem efendi Evet İnşallah bir kazası beda çıkmaz Gel bakalım Cemal Efendi. Gel, gel bakalım. Abo. Kız bu, bu. Evet, kız bu. Hadi git bak. Abo. <gülüyor> kız Bu. <gülüyor> <gülüyor> bu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 Önemli olan alalım oran gibi gör gör gör gör gör gör gör güzelliği tabii bunun içi kalp pırıl pırıl kızım pırıl pırıl pırıl pırıl te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te te Bak çok beğeneceksin. çok <gülüyor> tatlı, çok tatlı bir tane, çok şekerlerim kızım. Çok çok Tabii çok tatlı. Hadi bak. Senin se, se, se. ana ana ana, ana, ana, ana. ana. görmez. Hadi git sakala. B <gülüyor> <gülüyor> Allah senin belanı Allah senin belanı Bu ne lan? Bu ne oğlum? Hayatın mı arasadın lan? Möllak oğlum sen? Lan burda la, kaçırmışsın lan lan sen Sen, la. Allah, sen belak... deli lan? Allah senin belanı vermesin Ama Delim Vallahi delim açıldı Allah hamdım açıldı Delim açıldı Allah hamdım deli açıldı Delim açıldı <gülüyor> Delim açıldı O senin keramet varmış bir iş Ooo keramet edeyim ben Valla en zorundan atlattasın <gülüyor> Şükür herinize E bir iş Allah'ın belalası enküt su şimdi. kaldı nasıl yaparız şimdi Valla git sağır Çağır ben, ben çıkaramam korkarım Çağır çağır Lan ne döndü ne döndü <gülüyor> lan iki saat Kahve dediniz kahvede vermediniz Şey, şey. Ne op? Şey, şey e, Rıza Bey <gülüyor> evladım e, Bu kız var ya bu kız Çok kavgacı bir kız Bir anda dört mahalleyi birbirine patar ya, ya. Oldu mu olası? Pısırık kızlardan nefret ederim Kız dediğin ciğer elinde olmalı Tuttuğunu okanmalı Eyvah Umadın mı? Ulan, kız... şey, şey, şey Şey Rıza Bey <gülüyor> de evladım Benim kız var ya bu kız ha. Çok yemekli Şişman mı şişman? Obez bu Obez. ya Yaa! İktifat ediyorsun. İktira atma. Şimdi kız dediğim şişman olmalı, göbekli olmalı, obezli olmalı. Öyle kız olur mu? Deynet gibi. Maşallah ya, maşallah. <gülüyor> şey, şey, şey Rıza Bey, evladım, e, bu kız var ya, e, bu kız geceleri yatağını ıslatır. Ya, ya. doktora götürdün mü? Geçen karabalan, kara, bana, kara mı diyor? Ona ne diyor? Onlar böyle basmış olabilirler. Yaptı. İlk kocası da bunu yaptı ama hiçbir çare bulamadı. Adamcağız öldü gitti. Ben de dedim bir kere. Doğru mu bu? Hem de kaç kocadan? Hem ya. de kaç kocadan bu? Ya, hatta ne yaptı biliyor musun? Son kocasının yemeğine fare heri koydu. Karaden bağıra, bağıra öldü gitti. Allah Allah. Bak Mahmud kusurlu söylüyor. Demedi deme. Demedi deme. Şşş. Demedi deme. şey baba ben bir işim vardı arkadaşlar kahvede bekliyordum. He Sen bu fren ses sen <gülüyor> bugün bu kalsın <güz> <gülüyor> ben geleceğim. Biz de geleceğiz biz. Tamam, tamam tamam tamam. Oh, en belarsız nakattı gibi iş. Herhalde bir şey. Oh çok şükür bir iş. İbiş iş vallahi biz tahmin ettiğimden Koreli oldu bir iş. Helal olsun sana Ebiş, sizi silahlı ve bir şey yavrum. Vallahi helal olsun Ebiş. İyi de bak benim zavallı <gülüyor> kızım, vah vah. Bu derlerden hangi kişisine layık? bilmiyoruz ki. Ne olabilir benim kızımın hali? Ebiş, ne olabilir? Ya. Ama sırtımdan büyük bir yükü attın Ebiş. Kuş gibi hafifle değil Ebiş. Al, Sağ olasın Ebiş. Nasıl? Sağ olasın Ebiş. Ne sandın sen beni? Vallahi tahmin ettiğimden çok güzel oldu. Bey amca He. Şu ara buradaki söze gelsek diyorum Haa Tandım ya gelsin. sen Doğru yapışır. Doğru yapışır. Güle güle harca Bu ne ya Sen bunu sonuna kadar helal ettin bir Ölal hoş olsun ipiş Sonuna kadar harca yes, yes. yes. yes. et evet. Bey amca He Kızı bunlardan uçtardık bir İnşallah iyi bir talip çıkarıyor Vallahi nerede öyle bir şey yakınıp da olsaydı Herhalde burdanın bir kokusu gelirdi Yokun mu? Tam da yakana geçti Bey amca şu hulise efendilerin konaktaki Murtaza var ya. Evet ne olmuş Murtaza'ya? Evlenmiş. Evlenmiş mi? E, bize ne evlendiyse ya? Evlendiyse evlendik. Hem de konak sahibinin kızıyla evlenmiş. Yok ya o kahya kızı ölebilir bu lan manyak adam. bu laf bana mı? Ya benim sana bir lafım yok. Ebeşikten onu söylüyorum. Benim sana bir sözüm yok. Bir de ben ne kahveyeyim? <gülüyor> ben sana bir şey demiyorum ben onu söylüyorum. Konak sahibi, Murtaza'yı çok severim. E, demek ki işini yapıyormuş adam. Bak bak bak. Ben işimi kötü mü yapıyor? seni bir sürü adamdan kurtardım. Ya döndürük konuşturuk, dön döndürük konuşturuk, lafı kendine getiriyorsun ya Allah Yok canım da yani, ya. Murtaza eskiden konak sahibine beyin diyorum, şimdi baba diyor. E, Hala teyze diyecek halim yok ya, kızını almış, eşek adam, tabii ki baba diyecek. Ben olsam ben de baba derim. Bakın, ulan değilmiş bana bak, senin ağzında bir baklava, senin bak ağzında bakla. bir baklava çıkar. Ne baklava? Oraya sen getiriyorsun Ya baklava falan yok da yani Murtaza diyorum, Bak hala bu koza diyor ya. Çıka şu ağzındaki baklayı. Ya kızma kızma tamam bakla senin kızda. Benim kızdan mı? Evet. Nasıl oluyor öyle? <gülüyor> Allah'ın emri peygamberin kavgıyla kızını kendime istiyorum. Öyle olmaz, öyle olmaz. Usul var, adaptar, erken var. Kabul etmiyorum. Görücü gönder. Görücü mü? Tabii. Eee görücü, görücü, görücü, görücü. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> Bey amca. Senden bir ilicam olur. E iş yapma. Ama geldik bir yaşa artık. Evlenmemiz lazım. Tabii tabii. Çoruk çocuğa da var. Tabii tabii. bir kız istemeyin lazım. İşte yani. Hadi yeri. Hadi gittin. Eviş nereye gidiyorum ben? Ben kız babasıyım. E benim de senden başka kimsem yok. Lan Eviş Allah canlı Allah. Eviş verdim gitti kız. Valla mı? Verdim, gitti. Allah razı olsun. Tamam. Öpeyim tamam. Tamam. tamam. Peki şöyle bakalım iş. Şey. E evlendikten sonra ne iş yapacaksın? Nerede yaşayacaksın? Allah bakalım. Ne iş mi? Eee ne işi bey amca ya? Yani... E tadı, nasıl geçip müdireceksin? Heee şu mesele iş, diş, diş, Murtaza Bey amca Murtaza var ya Murtaza Yine Murtaza dedi. Tamam tamam anlaşıldı. Tamam konak takaracaksınız falan <gülüyor> Madem öyle öyle diğer arkadaşları da çağıralım Seyircilerden özür dileyelim Haydi hep beraber düğün hazırlıkları başlasın Müzik de başlasın Hadi bakalım Madem öyle olur müzik başlasın. Hadi bakalım, gelin arkadaşlar.